Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Bugünkü videomuzda oyuncu bilgisayarı toplayacağız arkadaşlar. Toplam olarak maliyeti bize 2700 liraya mal oldu arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi parçalarımız mevcut. E, 2700 liraya mal mevcut için monitörümüzü ikinciye tercih ettik arkadaşlar. 17 inç. Dewey ve Vega çıkışları mevcut arkadaşlar. E, ekran kartımızda zaten yeni ekran kartı olduğu için biliyorsunuz yeni ekran kartlarında Vega çıkışı olmuyor. bir portuna ihtiyaç duyuyor. Ondan dolayı bu monitörü Dewey tercih ettik ikinciye alırken. Daha sonradan Ekran kartı olarak ise RX 560 Asus'un ekran kartını tercih ettik. RAM olarak ise 4 GB'lık markası Crucial 2400 MHz'lık RAM'ini tercih ettik. Şu an 3200 MHz'e kadar anakartımız destekliyor ancak bizim uygun fiyatlı olmasından dolayı, hani uygun fiyat toplamaya çalıştığımız için bunu RAM'i tercih ettim arkadaşlar. Fiyatlarını da zaten açıklama kısmında belirteceğim. İşte güç kaynağı olarak da 600V'luk Platon marka güç kaynağı tercih ettik. Güç kaynağımızda 80 PLUS sertifikası yok. 80 PLUS sertikalı güç kaynaklarının çoğunda fiyat farkı fiyat yüksek yani iki katı fiyatları var. Bu güç kaynağı 200 TL'yse örnek görürüm. 80 PLUS güç kaynakları 400 TL. Arada 200 lira uçurum gibi bir fark var. Bundan dolayı da bu güç kaynağını tercih ettik. Hardtix olarak buna oyunlarımızdan yükleyeceğimiz bir Hardtix depolama olarak kullanacağımız için çok fazla para harcamadık da arkadaşlar. Aynı şekilde açıklama hepsinin fiyatları yazacak. Bir de 320 GB, 8 MB ön bellek. 7200 rpm dönüş hızıyla Hardtix'imiz mevcut. Burada da SSD'miz var arkadaşlar. SSD'mizde 120 GB'lık Kingmax'in SSD'si arkadaşlar. 500 MB'e kadar okuma hızı var. 350 MB'e kadar yazma hızı var arkadaşlar. Bunları zaten bilgisayara topladıktan sonra parçadan birbiriyle bağlantı, testlerine her şeyini gerçekleştireceğiz. Burada da tabii ki işlemcimiz var. En önemli parçalardan biri de bu. Ryzen işlemci arkadaşlar. Ryzen 1200 işlemci arkadaşlar. Bunu tercih etmemin sebebi de fiyat performansı olarak arkadaşlar Intel işlemciler 2 çekirdekli işlemcileri Bu fiyata alıyorken AMD'nin bu işlemcisini 4 çekirdekli işlemcisine, Intel in 2 çekirdekli işlemcisine göre daha önde gidiyor bu 4 çekirdekli olduğu için tercih ettik Şurada da yazıyor zaten 10 MB ön bellek yazıyor 3.4 GHz'e kadar Turbo Boss'e çıkabiliyor 3.1 GHz stabil olarak çalışıyor Anakart olarak ise MSI'nin A320MA Pro Ana tercih ettik. Bu anakartı tercih etmemizin sebebi de yine uygun fiyatlı olduğu için bu anakartı tercih ettik. E, chipset olarak A320 chipset var. Bu chipsetler overclock'lu yatkın değil. Yani desteklemiyor diyorlar. Daha yani o daha doğrusu öyle yani. A320 chipset var. Normalde B350 chipsetler overclock'u destekliyor. Bunların da fiyatları pahalı olduğu için bir uygun fiyata toplayacağımız için bu anakartı tercih ettik. E, kasa olarak ise şu şekilde bir kasa tercih ettik arkadaşlar. Kanar Computer Case'i şimdi açacağım kutuyu. Bu şekilde göstermem. Arkadaşlar kutu açılımına anakarttan başladık. Ee, Anakartta biliyorsunuz ki statik elektrik olma ihtimalle yani parçayı bozabiliriz. Bundan dolayı böyle bir poşette paketleniyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar toplarken. Ee, bir adet anakartımız çıktı meydana. Bir de garanti belgesi var arkadaşlar. Kullanma kılavuzu. Şu şekilde. Buna zaten hiç bakmayacağız. İşimize yaramıyor. Genellikle yani biz bakmayadan direkt montaja geçtiğimiz için. Şu şekilde belge bir bereket çıktı arkadaşlar. Anakartın bereketi arka plakası, arka panel. İki adet de salı kaplığımız çıktı arkadaşlar. Bunların ikisini de kullanacağız arkadaşlar. Birini hard diske, birini SSD'ye kullanacağız arkadaşlar. Yani bu kutu bomboş olacak. Kutunun altında ise arkadaşlar açtığımızda bir adet MSI'ın Republic yani gaming serisi logosu çıktı arkadaşlar. Tabii ki bu lego kullanacağız. Bu lego olmazsa olmazlardandır arkadaşlar. Bir adet de anakartımızın driver güncellemelerini yapabileceğimiz silimiz çıktı arkadaşlar. Şu şekilde bir de MSI'ın Sitesinin bulunduğu bir kart bırakmışlar arkadaşlar şu şekilde. Burada ise işlemci soğutucumuzun nasıl montajlanacağı ile ilgili bir kitapçık arkadaşlar. Kutu bu şekilde arkadaşlar. Anakartımızın kutu bu şekilde açtık. Şimdi işlemciye geçiyorum arkadaşlar. İşlemci de bakalım hangi şey parçalar çıkacak. şekilde açalım. İçerisinden açar açmaz kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar bir yerde. Şu şekilde şöyle koyarak kenara koyalım. Şöyle şu şekilde bir, bir şey daha var, kağıt var. Neymiş bu? AMD. Aynı şekilde burada plakanın montajının nasıl yapılacağını gösteriyor arkadaşlar. Biz genelde kendimiz direkt montajları zaten önceden de topladığımız için nasıl montajlanacağını biliyorum. Daha sonra şöyle bir paket kutu ve arkadaşlar tabii ki şurada işlemcimiz. A güçlü işlemcimiz bulunuyor. Razer'ın bir de logosu var yani arkadaşlar. Bu şekilde bir paketleme yapmışlar AMD. Burada da heatsink yani soğutucusu bulunuyor arkadaşlar. Bir stok soğutucu kullanacağız çünkü fiyat performans olarak bize uygun fiyatlı olması gerektiği için. Tercihimiz bu yönde olacak. Zaten bu da yeterli oluyor kendisi, sorucusu. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. İçinden çıkanlar bunlar. Sıra ekran kartımıza geçti arkadaşlar. Ek ekran kartımızda ise, bakalım neler çıkacak. Ekran kartımızı şöyle açtığında, üstünde bir ekran kartı şöyle sarı poşetle paketlenmiş bir şekilde. Anlatımda ise Asus kitapçığı var arkadaşlar. Bu şekilde bir kitapçık var. Nasıl bağlantısını yapılacağını anlatan bir kitapçık arkadaşlar. Devi HDMI nasıl bağlantılar yapılacağı ilgili bilgiler var içinde. Bu şekilde de CD'miz arkadaşlar. Ekran kartımızı güncellemek için. Bunun driver'ı güncel olmayabilir arkadaşlar. Ondan dolayı internetten indirip de o şekilde kuracağız driver'ını. Ekran kartımızın kutu içeriği bu şekilde. Hardtix'imiz bu şekilde zaten arkadaşlar kutsuz bir şekilde geldi string poşetlenmiş bir şekilde Bu çok önemli arkadaşlar bu poşette gelmesi Şu şekilde de var arkadaşlar RAM'imiz de aynı şekilde İçinde bakalım ne çıkacak Büyük RAM bir kitapçık çıkar içinde Bu şekilde Bunu soğutucunu niye tercih etmediğim diye soracak olsanız arkadaşlar Yine dediğim gibi soğutuculu RAM ile soğutucu RAM arasında çok fark var arkadaşlar. Yani ilerleyen bir şeylerde zaten ay harici olarak soğutucu satılıyor. Daha sonradan update edebiliriz yani bir güncelleme yapabiliriz. Bu şekilde RAM'imiz var. SSD'miz var arkadaşlar sırada. SSD'miz de şu şekilde kutulanmış. Açalım kutuyu. Şu şekilde SSD çıktı içinden başka herhangi bir kitapçık falan mevcut değil arkadaşlar içinde. Şu şekilde SSD de kenara koyalım. Sıra güç kaynağına geldi arkadaşlar. Güç kaynağımız da Platon marka 600 voltluk bir güç kaynağı. Ee, bu sistem için 500 voltluk yeterli olabilirdi ama ben 600 voltluk tercih ettim. Yani 100 volt fazladan olsun ki ya yani ileride bir sistemi güncelleme yaptığımız zaman sıkıntı yaşamayalım. Şu şekilde. Paketlenmiş, gayet de güzel paketlenmişler bu içerisinde bir adet güç kaynağı kablosu çıkıyor arkadaşlar. bu de güzel bir ayrıntı. Yani bazı güç kaynaklarından bu çıkmayabiliyor. Daha sonradan alman, satın alman gerekebiliyor. Şurada da güç kaynaklarında voltaj değerleri yazıyor. 12 voltta 27 amperlik bir çıkış mevcut. Bu da 27 amper fazlasıyla bu sistem için yeterli. Şimdi arkadaşlar kasamıza Yerleştirmeye başlayalım işlemleri. Bakalım sistemimizden nasıl bir test e, performansı alacağız. E, oyun olarak GTA 5'te test edeceğiz ilk başta arkadaşlar. Çünkü bu bitir bir hisse topladığım kişi GTA 5 oynamayı daha çok istediği için diğer oyunlarla fazla arası yok. E, bu oyunu tercih ettiği için GTA 5'i. Ondan dolayı performansımız da bu yönde olacak. Yani nasıl bir FBS alacağız ona bakacağız. Arkadaşlar bilgisayarımızı montajlamadan önce ilk başta yapacağımız işlemler arkadaşlar anakartı dışarıda işlemcilerimi montajlamak olacak arkadaşlar. işlemcilerimi bir anakarta montajladıktan sonra diğer parçaları birlikte kasaya montajlayacağız. Ee, i̇lk olarak montaja başlamadan önce şuradaki braketleri sökeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar braketleri sökmemizin nedeni bu yeni nesil soğutucu olduğu için eskisi nesil soğutucular bu braket sayesinde takılıyor. Yeni nesil soğutucular bu braketlere gerek yok. Şu çeyi kaldırıyoruz. Bunu kaldıktan sonra şurada üçgen kısım var arkadaşlar. Bu üçgen kısım şu kısmı kaldırıyoruz arkadaşlar. Kaldırdıktan sonra şu işlemcideki... Şu üçgen kısım şuradaki üçgen kısma denk gelecek. Bu şekilde montajlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemci direkt yerine oturdu. Daha sonradan bunu kapatacağız. Bu şekilde işlemcimiz montajını tamamladık arkadaşlar. Sıra soğutucumuz montajına geldi arkadaşlar. Soğutucumuzun montajını da şu arkaya braketini koyuyorum tekrardan. Sökmüştük bunu. Breketi aşağıya altına koydum. Şöyle... Daha sonradan soğutucumuzu bağlayacağız arkadaşlar şu şekilde üzerine şuna dikkat edin yalnız arkadaşlar termal macun arkadaşlar bu soğutucuda termal macun sürülüydü buna dikkat edin termal macun çok önemli arkadaşlar aradaki ısı alışverişini yapması için çok önemli bir rol oynuyor. İşlemcimiz de soğutucumuzu montajladıktan sonra sıra remi takmaya geldi arkadaşlar. Remi de taktıktan sonra artık bilgisayarımızın kasasına montaj edeceğiz bütün parçaları. Şu kutularda çok şey yani çıkartmak sıkıntı. Şu şekilde remimizi takacağız. Bu şekilde remi de taktıktan sonra bilgisayar kasamızı doldurmaya başlayacağız arkadaşlar kasamızı açtığımızda içerisinde fan var mı ona baktım ama fan yokmuş içinde kasamızın içine ilk olarak arkadaşlar ana kartı yerleştirmekle başlıyoruz Anakartımız şu şekilde ana kartı yerleştirmeden önce tabii ki ilk başta şunu unuttuk arkadaşlar arka plakasını takacağız arka plakası takmadan bir şey olmaz arkadaşlar arka plakayı takalım Arka plaka şu şekilde taktık. Sıra anakartımızı yerleştirmeye geldi. Anakartımızı yerleştirmeden önce şuradaki vidaların ayarını yapacağız arkadaşlar. Bu ATX kasa olduğu için burada mini ATX anakart olduğu için şuradaki vidaları alıp yukarıya yukarıya takacağız arkadaşlar. Bu şekilde anakartımız daha sağlam bir şekilde buraya oturmuş olacak. Şurada zaten vida yerlerini görüyorsunuz. Buradan boyutunu aldık. Tamamdır. Evet arkadaşlar, vidalarımızı yukarı aldık, şimdi anakartımızı montajlıyoruz. Anakartımızı kasaya montajladık, sıra HardX'e geldi. HardX'imizi de montajlayalım. Bu şekilde aşama aşama gidelim arkadaşlar. RTX'imizi montajladıktan sonra sıra SSD'ye geldi arkadaşlar. SSD'yi de montajlayalım, bu şekilde ilerleyelim. SSD montajlamak için şurada iki tane şey var arkadaşlar. Yarı var. İki tane de bölümü bölümlü var yarı olarak. Yani güzel düşünülmüş. Sıra güç kaynağımızı montajlamaya geldi arkadaşlar. Ekran kartını montajlarsam çünkü sıkıntı çekeceğim. Ekran kartı yer kaplayacağı için sorun olacak. O yüzden güç kaynağını yapacağım ilk başta. ekran kartımızı montajlamaya geldik arkadaşlar. Ekran kartımızı montajladıktan sonra bağlantı kablolarını yer takacağız. Bütün parçalarımızı montajladık. Şimdi sıra kabloların takmaya geldi. Kablolarını sırasıyla hemen takalım. İlk olarak şu alttan geçirelim kabloları arkadaşlar. Kabloları saklı bir şekilde bitsin. İzleyen Sıra güç adaptörümüz takma geldi. Htde led diye yazıyor. Bunu da şuradaki çıkışa takacağız arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz çıkışlara. Evet arkadaşlar, sistemimizi topladık. Şimdi sıra kurulumuna geçeceğiz arkadaşlar Windows 10 kuracağız start verelim bakalım bilgisayarımız çalışacak mı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarımız açıldı herhangi bir problem yok mouse'umuz çalışıyor şimdi kurulumunu gerçekleştireceğiz bu kurulumu yaptıktan sonra bütün oyunlar yüklendikten sonra sizlere test yapacağız bilgisayar nasıl çalıştığını bu şekilde de benim bilgisayarla da karşılaşacağız. Benim bilgisayarım 6-7 yıllık bilgisayar arkadaşlar. HD 7850 ekran kartı var bilgisayarda. Intel Core i5 3340 işlemci var. Bunların da detayına daha sonradan gireceğim. İki bilgisayar arasında karşılaştırma yapacağım. Bakalım hangisi daha verimli. Tabii ki yeni bilgisayar verimli çıkacak kesin ama ben yine bir test yapacağım. Bakalım testlerde her şey karşınıza çıkacak. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi testlerimizi gerçekleştirdik eski bilgisayarla yeni bilgisayar arasında ekran kartı olarak 7-8 FBS gibi fark oldu ve ayrıyeten şöyle bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Eski bilgisayarımdaki ekran kartı arkadaşlar arada bir FBS kaybı yaşanıyordu. Yani yeni ekran kartında böyle bir sıkıntı yoktu mesela PUBG Mobile oynarken arada bir FBS kayıpları oluyordu. Yeni ekran kartında gibi sorunlar yoktu. Onun dışında işlemci olarak da ise işlemci kullanımı benim bilgisayarda Core i5 işlemci vardı bu işlemci kullanımı oyunlarda daha fazlaydı. AMD'nin Ryzen 1200 işlemcisi ise yeni işlemci yani yeni bilgisayarımızdaki O işlemcinin kullanımı bu, bundan biraz daha düşüktü Bu da demek oluyor ki işlemcinin performansı da Core i5'ten daha güzel yani Zaten eski bilgisayar demiştim size yeni bilgisayarın geçeceğini söylemiştim Açık olarak bayağı bir önde gitti işlemci olarak Ekran kartında arada bir fark çok fazla gözükmese de 8-9 f bir fark gözükse bile e, düş, arada bir düşüşler olduğu için FBS kayıpları, bu da PUBG Mobile oynayanlar bilir Bu FBS kayıpları çok önemlidir Çünkü, Ani düşüşlerde verimli oynayamıyorsun, optimizasyon sorunu yaşıyorsun Bu yeni bilgisayarda bu sorun yok e, Bundan dolayı oyunlar oynarken akıcı bir şekilde oynayabileceğiz Ama eski bilgisayarda arada bir FBS kayıpları yaşamış durumda kaldık yani Ayarlılımı düşünmemiz gerekecek Çünkü diğer yeni ekran kartı 4 GB'lıktı Eski ekran kartı 2 GB'lıktı GTA 5'te zaten Ultra Ultra'da çektiğimizde bu 2 GB'nin üstüne de geçtiği için arada bir FBS kayıpları yaşamamız normaldi yani zaten. Bir diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.